Evet. Bugün Volgas oynuyoruz. Aslında siz oynuyor musunuz da ben oynuyorum. Ve sebebi neden olmasın ki? Neden oynamayayım ki? Neyse i̇şte şuraya... Şurayı Frame Yok ya bence bu güzel. Dur değiştesem. Şu an gerek yok ama. Neyse. İlk oynayışım diyeceğim. Gerçekten ilk oynayışım ama siz gelmeden 3 4 el falan attım ben. O üstüne bunu aldım. Neyse fazla uzatmayalım. Çünkü videoyu hızlıla fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü 10 dakikadan fazla çekemiyorum videoyu. Neyse hadi girelimiz. Sadece bir yatıp videoyu bitireceğim burada. O yüzden fazla uzun beklemenize gerek yok yani. 8 dakika falan gibi şey ya, olur. Benim bir el atmam çünkü iki el falan atabiliyorum ben. Çünkü elde kaybolur hep. Ya boştayız. Ses musluğu koy. Ses musluğu. Buradaki önceyle önceki videoların hepsinde 10 dakika uzun geçtiği için oluyor. Çünkü 10 dakika geçtiği anda video bitiyor. Orda önceki videomda yarıya kesilmişti biliyorsunuz. O yüzden merak etmeyin neyse başladı. Yani geçiyorum da şey olsun bari. Şu çekici olsun da beni yukarı atabilsin. Yok çekici Ben onu geçebilirim önde değilsem eğer. Önde mükemmel işe yarıyorsanız. Önde miyim? Yok. En kötü yerdeyim. Oğlum ne oldu lan birden kastı oyun. Hayır hayır hayır hayır. hayır. Oh be kafayıydı. O ne şimdi? Geliyorum be. Eh. Olamaz yanlışlık dışlıkta bastım. Hadi bakalım biraz hızlı. Olmamız gerekiyor. Şimdi sırada başladım. Olamaz. Onu çok dik oldu ya. Ben oradan geçecektim ya. Neden düştün ki sen de? Dim Dimdik oldu şimdi o. Ben oradan geçiriyordum şu an. Kim dimdik yapıyor lan bunu? Oğlum bunu da dimlik yapıyorlar. Oha ya hala buraya geçen mi var? <gülüyor> İnadına yapıyor? Oha mey, ya, oğlum biz bunu kaybetti ki bu hele. Ya bırak sana beni. Düşme, düşme, düşme, düşme ya. Oğlum en kötü mü çıktı yani? Bir tek ben düşüyorum zaten. Ya neden kasıyor ya var ya video çekmeden önce kasmıyordu bu. Video çekmeden önce kasmıyordu bu. Hadi hadi hızlı Hızlı olursak yetişebiliriz diyeceğim de. Öf, yok yok yetişemeyiz. Geberdik ya. Sisavi bu yüzden seviyorum adamlar dimdik şey yapıyorlar. Yok ya oğlum. Ya oha ama yani direkt anda geçirin. Dimdik oldu o ara. Ben geçemem ki böyle. Ya. Oğlum herkes geçti lan. Hayır hayır. Düşme düşme düşme. Zaten kaybettim. Bak çok kötü kaybettim ya. Ben geçemem öyle. Yok yok. Geçememem öyle. Benim bir şeye bakmam gerekiyor. Çekiyormuş tamam. kat 10 dakika uzun olması gerekiyor. Yani bir el daha atabilirim. diyeceğim. Ne var ya. 10 dakika geçer diye korkuyorum şu an. Çünkü videoyu bitireceğini biliyorsunuz ya. Ben kesiliyor video. Çünkü dakika hemen bitiyor. Yani ben bir yarıda falan bırakacağım o şeyi. bir kalabilir yani video o yüzden ikinci eli bitirdiğimde şey yapacağım videoyu keseceğim çünkü evet video zorsa şey oluyor şimdi 10 dakika yaşarsam şey oluyor ya, çok kötü oluyor ya yine mi ses ya nefret ediyorum şundan fırlatmalı gelsin de şeye kadar gidebileyim Kıslatma şey gelsin de, düzeni gelsin de. Ya. Pistis havdayı önde olacaksın ya da arkada olacaksın yani. Ay, ya. Bir de galiba bandikam açık değil. Oğlum. Yani önde olmam gerekiyor. Öndeyim. <gülüyor> Şansa bak. Tam ortadan geçeceğim şimdi. Dert yok bir kere. Dert yok. Tasa yok. Ya arkadaşım beni bir öl. Bırakın. Tamam. Ne tutuyorsun beni? Şimdi ne manası var beni tutmanın? Ben seni tutacağım. Bana ne? Allah Allah. Mal gibi tutuyor. Çabuk çabuk zıpla. Zıpla. Hayır zı ya. Karakterde bir sorun mu var? Bu ne? Arkada kaldım ki ben. Hayır. Üf, oğlum beni karakterde yeminle bir sorun var. Yamulttuğunuz iyice var ya. Çıkarsın çıkarsın çıkarsın çıkarsın çıkarsın. Tamam geçtik. Buraya da geçemeyiz buraya geçemeyiz buraya geçemeyiz buraya geçemeyiz buraya geçemeyiz. Disconic yiyebilirim birazdan. Hatta Disconic bile kim böyle yaptı bunu? Üç kişiyiz. Hadi hadi hadi. Tamam tamam geçeriz geçeriz geçit. Tamam geçtik. Bir de şöyle bir hareket yapalım. Tamam tamam boş vergesin. da kas kas. Tamam birinci eli geçtik sonunda. Mükemmel bir atlamasız. Geçtik ya. Geçtik. Geçtik de video her an kapanabilir o yüzden. Video her an kapanabilir şu an. Korkum o işte, video her an kapanabilir. Olgas videosu da başka çekmeyebilirim ama. Çekeceğim, çekeceğim tabii ki. Hatta canneye yayın bile yaparsam bunu çekerim. İt pereyi, belki geçerim onu. Otur oynayabiliyorum. Ya, var ya. Aynen bunun taktiği basit yani bunun taktiği çözümü basit mi? önünde başladım bu da iyi bir şey en kötü yerde mi soktun beni buraya gel lan buraya arkadaşım bu nedir ya Video çekmediğindir mis gibi oynuyordum ben. Hiç veriydiğim bu mu geldi yani? Bu şekilde bir hit. Hadi. Ya abi sen neden şey oluyorsun ya? Geçerim buraya ben. Geçerim buraya ben. Geçerim. Hayır. İtme. İtme. Geçerim ben buraya. Hadi. Hadi geçerim. Hadi. Hadi geçtim. Tamam ben buraya geçtim. Belki geçerim buraya ya. Oğlum. Bu ne benim karakter gitmiyor ki. Ben elendim elendim ben ya. Arkadaşlar bu diyor burada kapatacağım çünkü şu an herhangi bir şey bitebilir o yüzden. Arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın. Ya görüşürüz. Işte. Neyse artık. Şimdi videoyu kapatacağım.